Merhaba dostlarım ben Serdar ve Five Nights at Freddy's Security Breach'e Hoşgeldiniz. Bugün azıcık azıcık dedirdik Çünkü büyük kocaman Haberler vardı bugün. Welcome to Parton's Preparing for Upgrade Procedure You may now enter the protective cylinder Let's begin by removing Freddy's face. Press Freddy's nose to remove skull housing. Carefully detach the ocular connectors. Oğlum, azıcık erken bastım var ya çok korktum ya azıcık erken yanlış kameraya bakıyorum burada da kamera var yani şu kamera e, çok korktum ya yine ha hata vereceğiz diye çok korktum yapacağız ama yapacağız yapacağımız inanıyorum i̇yi, iyi. It is time to close the faceplate. Commence testing phase. Yüzde 20'lik kısma sesleniyorum. Yüzde 20'lik, of, daha bitirmemişler, bitirmemişiz. Geliyorum. lara müzik koymuşlar bayağı bu arada yani şu son kısımlar hep müzik koymuşlar yani müziğe göre falan yapıyorlar Bro ben buradayım Evet evet, evet. bro hadi Aha aha Really? I didn't know Roxy could see through walls. Well yeah. There was an accident in the raceway. Is she okay? Hadi bro, hadi biz bırak sal. Oh, nothing seems to stop her. Dedi serdarın seyircileri serdara. <gülüyor> <gülüyor> Ay inanılmaz. 176, 176 oyla gecenin sonunda ağlayacağım. Ve gecen. Tam, salarsanız beni, ben buradan şey yapacağım. Birader. Deli gibi koşabiliyorum bak. Tek şey oyalanma yoksa her türlü yetişirsin. Ee, çok hızlı ilerliyoruz. O yüzden yapabileceğimize inanıyorum ben. Koşa koşa halledebiliriz. 5.51 oldu. Hadi birader be çık ya şuradan. A burada güvenlik görevleri yok. Oğlum yüklen, yüklen ulan! Yüklen şerefsiz, hah. Abicim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ulan? Neden takılıyorsun, ha? Bazen böyle bütün oyun beni öldürmek üzere tasarlanmış diye düşünüyorum. Hani beni beni şeyde değil. Çok korkuyorum, çok geriliyorum. Freddy çağır. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Gregory. diyor ödül hak ediyorsun. Git ana sahneyi kon. Evet, ana sahneyi falan boş ver. Beni şeye götür. Ben çıkmak istiyorum. Default gitmek istiyorum buradan. 555 oldu. 5 dakikamız kaldı. Hadi be. Hadi. Hadi artık yeter. Hadi yükle. Yükle oğlum. İnanılmaz. Oyunun kendi yükleme Bilgisayarın bana karşı çalışıyor şu an. Ne açılacak? Sol taraf mı açılacak? Sol taraf açılsın. Şu an mesela Venny falan çıkarsa o kadar sinir bozucu olur ki. Come back sor. Evet. Hayır, hayır, hayır. Freddy açık. Hadi gidelim. Ben buradan çıkamıyorum. Tabii ki çıkabilirsin. Hadi gel. Seni başka bir yerde saklayabiliriz. Recharge istasyonu olmadan sistemlerin bir saat içinde kapanır. Bir güvenlik önlemi. Bu şekilde tasarlandım. Ben burada kalmalıyım. Lütfen buraya dönme. Asla senin için güvenli olmayacak. Burası asla güvenli olmayacak. Seni özleyeceğim, Freddy. Şimdi ayrılırsam, hiçbir şey değişmeyecek, değil mi? Daha fazla kayıplar olacak. Evet. Korkarım bu doğru. Daha fazla kişi kaybolacak. Gregory bir seçim yapmalısın. Kapı açık ve gidebilirsin. Veya veya gizemlerini keşfetmeye devam edebilirsin. Benin dışında bir şeyler var galiba burada. Ha, save istasyonları, şey olmayacak diyor, burada kalırsan. Ee, şey olmayacak, tamam. Birader ben gidiyorum. Abicim şimdi nasıl, ben her devam edeceğimde oyunu şey mi yapacağız? Ee, her devam edeceğimde. Ne diyorum ben acaba? Şey mi yapacağız Yani yine şeyin gözlerini mi çıkaracağız? Ben kaçıyorum hocam, görüşürüz, bye bye bye O kadar umurumda değil ki, yani ben gidiyorum kom <gülüyor> sonraki sefer devam edeceğiz. Aa kaçıyor. Gregory bu. Aa kendimiz buyuz. Kendimizi görüyoruz. Herhalde burada bir kayıp bir kardeşimiz, abimiz, ablamız bir şeyimiz var. Daha sonra bunlar oluyor. Ne oluyor lan? Aa biz evsiz miyiz? Ne oluyor? Ha çocuklar kaybolmaya devam ediyor diyor. Onun üzerimizi örterek şey yapıyoruz. Evsiz miyiz biz ya? Aa. Nasıl? Burada kalacağız zaten. Çünkü daha önce ayrıldık yani. Veni mi? Veni ne lan? Veni'yi tıklayalım mı? Veni ne? Oğlum Veni ne? Veni'yi tıklıyorum ben. Bu bunu ne ne bilmiyorum. Kal, git Veni, Veni ne? Veni mi çağıracağız? Ne yapacağız? Beni mi Vemenia. Ve tıkla. Hadi bakalım Venia'yı tıklayayım. Veni, Veni kimmiş? neymiş? Well, onu saklandığı yeri gördük, değil mi? Phase blast. Faser belki onu orada yakalayabiliriz. Custom düşünürse onu yakalayabiliriz belki. Şaşırtabiliriz. Evet. Hadi, Hadi, Hadi gel. Hadi bunu bitirelim. Ve bug olur. Aa yok, bayağı bizi bir yere götürüyor. I am not me. Ben ben değilim diyor. Aa, ne olan? Oha, bayağı sinematik oluyor. Çüş. i bu Oharedi aşağı attı bozuldu da altı son var tam iki tanesini halletmiş olacağız bu şekilde on e ee? Freddie biz salsaydı bir phaser blast ateşlerdik şeyin üzerine dur birader dur bir dakika ne oluyor şu an bu sahne çok üzücü abi inanılmaz Bit bitmedi şu an devam ediyoruz. Ne oldu lan? Ben ne olduğunu anlayamadım. Şu an şu an ne yapacağım ya? Beni peşimden. <gülüyor> oh, Roxy! Roxy! <gülüyor> açıl, açıl, açıl. <gülüyor> Oo, wow bayağı Gregory ben duyuyor musun? Ben duy duyuyorum hocam. Hala sinyalin var. Benim hala... Phaser Blast Bot'un açık. Güvenlik masanı kullan. Onları Veniye karşı getir. Ne yapacağımı bilmiyorum abicim. Doğru yöne mi gidiyorum ne yapıyorum? Vanny'nin yerine mi gidiyorum şu an? Aa Vanny'nin kapısı açık. Aa! Yaptık mı oğlum? Bir şeyler oluyor dur. Veni, elini uzatıyor. Selam, selam, selam. Güzel pati, güzel pati. Biz ağlayarak onu gösteriyoruz. Evet. Veni parçalayın. Hayır, hayır, hayır, hayır. Evet, evet, evet, evet, evet, evet, evet. Oh. E güzel. Sonlar, sonlardan birini yaptık herhalde şu an. Freddy. Freddy gerçekten bir arkadaş gibi davranıyor ama. Freddy bir noktada bir gizem Freddy kötü olarak çıkarmazsa ben de şerefsizim yani. Sen benim süper yıldızımsın. Superstar. <gülüyor> Sen şöyle bir gitsem mi hocam? Ya çıkacağım aslında. Haydi bakalım. Yada açılsın ha. Yalnızca içeri dışarı çıkabiliyorum. Yapmadığımız bir şey mi kaldı? Acaba? Yoksa şuradan mı gideceğiz? Yoksa belki Freddy ile mi gitmemiz lazım? Oraya bağırtma abi. Freddy içer. He. Okey, o aşağı iniyoruz. Gregory, Gregory lütfen dikkatli. dikkatli ol. Bu, bu asansör herhangi bir, bir güvenlik protokolü, şey yapmıyor, takip etmiyor. Sarım sadece bir yönü, tamam, tek yönü bu. Freddie ile git, gel hocam. Aşağı gel, ben Warren pili bitmemiştir Freddie. Hadi bakalım birlikte gidiyoruz. Öleceksek birlikte öleceğiz. Hadi bakalım. Emin misin? Evet. Hazır Peyme. Tehlike diyor. Tehlike. Bu asansör tehlikeli. <gülüyor> On ne yapıyorsun? Hadi bakalım ne olacaksa olsun artık. birader yine sana mı geldik? Gel buraya Freddy Gizemli sona gidiyorsun abi Peki bundan sonra beceremeyeceğim yerler var mı? Birader selam. O bunların hepsi endoskeleton. Ben korkuyorum. Abi bütün jeneratörleri çalıştır. O sen burada ne yapıyorsun? Lan? Hepsini çalıştırdım galiba. Sakın korkma, save sıkıntısı yaşamayacaksın, tamam. Eski mekana geldik galiba. Bu ilk mekana girsek ne kadar güzel olur. Fried gel buraya Fried. Fried burayı buraya biliyor musun? Ben buraya girebiliyor muyum? Giremiyorum. Tabelaya bak. Tabela mı? Freddy Fazbear's Pizza Place Eski mekan. İlk oyunların mekanı. Acaba ne bulacağız burada ha? ha buraya giremiyoruz tamam boş ver boş ver, boş ver. sağ olun. Freddy ile git tutsa. Freddy ile mi gideyim? E şarj biterse ölmez miyiz? O onu daha da aşağı iniyor. Freddie ile git aşağıya. Hadi bakalım, gel bakalım Freddy. Dayak yiyeceğiz, gel. 6, FNAF 6'yı ben oynamam. FNAF 6 Ultimate Custom Night miydi? Yok o değil. F Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator değil mi? Onu azıcık oynayıp oynamıştım. Azıcık oynayıp bırakmıştım hadi bakalım. Biliyoruz Freddy. Burası neyi biliyorum. Daha önce burada bulundum. Beni buraya getirmişti o. İlk kez kendimi bulundum. İlk kez kendimi bulundum. Bu yolu temizledim de. Onu yapmak istememiştim. Ama Seçimim kalmamıştı. Seçimim yoktu. Şimdi bir seçimim, tercihim var. Ben değiştim. Arkadaşlarım burada. Onlar çok e sinirli, kafaları karışık. Ama seni koruyabilirim. Ben ben değilim. Birader sen sen değilsin. Sen nesin? Ne oldu az önce? Abi Freddie'nin iki grafikli şarj bitti. Ah, Freddie var. Sistey lokasyondaki Freddie. Ne Aha, şey düştük. Ben değiştim, değiştim. Freddie, ne oldu Freddie? Freddy, brother, ne oluyor Freddy. O kim? Ah, spring trap. Oha! Sen artık dövebilirim oğlum. Ben çok fazla şey sahibim. Öleceğiz mi Onu durdur. O neydi? Ne oldu? İyi misin? Beni kontrol etmeye çalışıyor. Ama ben çok şey yapamam. Çok şey yapamam. O mu? O kim? oğlum şimdi oyun mu oynuyor? Allah hani sevlemeye gerek yoktu falan. İçeri mi gireceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Burayı açmam lazım. Anlaşıldı. Kredi ekliyor abi. Butona bas. Bu şekilde havalandırmadan tamam. Yapacağız. Umarım biz en baştan başlatmaz. Neyse çok önemli değil ama. Yep, the... Look out. It's Chica. Shut the doors. Lan ya, yanlış yanlış yanlış Dur Feli senin pilin var, bitmesin. Bit Zorluyor var şu an bayağı. Ne o lan? Ama ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Aradaki yaratığın arkasına gir. Usta yerden kollar çıkacak. Aradaki yaratık ne ya? Bir gittik diye tırslanmış. Freddy's ses ver tekrardan. O kollardan uzak dur. O kollardan tam kaçacağım da her yerden çıkmayacaklar mı? Ona değmesek, tam Tamam değmeyeceğim. Onlara yaklaş. Okey yaklaşmayacağım da yani. Blob. tam blob geldi. Okey. Ama yani kollara yaklaşma Okey kollara yaklaşmayacağım. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama her yerden çıkmayacak mı? Tam ortada mı durayım? Nerede durayım? Yatak. Yatak nerede lan? Bu ne oğlum? Yatağın altına mı saklayayım ne yapayım? bir noktalar var abi. Okey noktaları anladım. Yatağın altına mı saklayayım? Ekranlara yakın dur. Ekranlara yakın mı durayım? Şu o kadar yazık olur ki. Olmu <gülüyor> bu bak, ya. Ortadaki bilgisayarın sağına saklan oluyor. Bir kez daha yakarsan oyun bitecek. Yatak bug yatak önerilerini dinleme. Anladım. Mental sağlık sıfır. Şu an sıfır. Şu an sıfır. Abi en iyi bildiğin yol. Yol. Yol. Nerede lan bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Çok üzücü bu ya. Bence bizi dinleme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> taktik çok taktik en. And... Enfes! Enfes taktik! Enfes! Çok teşekkür ederim. Tavsiyeniz için nerede bu şerifsiz? Nereden bozacak Freddy'i? Blob gelmeden halledeceğiz bu işi. Ha bak bak yakacak bak bak. Aha! Yan şerifsiz! Yan! Oh! Oh mis gibi yan! Yan şöyle güzel güzel. Alevlerde ne diyeceğim? Mesela. Sıcak sıcak yan alevlerde. Güven çok sıcak, ateşli bir yayın oldu gerçekten. Bin <gülüyor> Mükemmel. Mükemmel gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ya bu bu çıka gelemeyince bu arada diğerleri de gelmiyor. İza Sağ taraftan geliyordu ki. Aha bak bak yakacak. Bak baştan şey yapacak. Yine yakacağız bu şerepsiz. Hadi ya bir heklesene. Birader heklesene. Hadi ekrana dokun şöyle ekrana dokun. Bir ekranı seve bakayım sen. Ha geri gidiyor bak bak bak bak bak bak, bak geri gidiyor. Nereye gidecek acaba? Nereye gidecek? Oğlum çok keyifliyim yani şu an. Ya. İnanılmaz keyifliyim ya. Biz, biz zekayız. Kardeş buradaki ahbapların hepsi zeka. Buradaki oyuncu zeka. Biz zekayız. Sen ha, yan bakayım. Oh mis gibi cayur cayur yan bakayım. Cayur cayur yan bakayım. Gelemiyor. Oradan e, yalnız e, bir glitch glitch olursa da bu tarafa giderse güzel yamuluruz onu söyleyeyim. Hepimiz burada güzel yol buluruz ama şu an çok keyif alıyorum. Bak bak baştan gelecek, baştan yakacak. Ah, ah, sen bu buldum bak yoksa. Kim şey yapmıştı? Kim çok teşekkür ederim ya. Hangi apamız e, önerdiyse bu e, güzel hileyi harikasınız yani. Çünkü biz şu an ben bu şerefsiz bu spring trap şerefsizine karşı yaparım yani bunu. Bu Okey. Hadi, hadi. Hadi. Burn trap'e yazık. O kadar umurumda değil. Roxy gelmeyecek mi? Geç gelmeyecek çünkü şu an Chica orada duruyor. Yan. Roxy neden gelmeyecek biliyor musunuz? Çünkü Chica'yı oraya hapsettik. Birinin gelmesi için diğerinin geri gitmesi lazım. Freddy'nin doğru kullanımı. Alp, Alp çok teşekkür ederim dostum. Çok teşekkür ederim. Kaç kere daha yakacağız şey şimdi biz? tabii bir kere daha yakacağız galiba. Bir kere daha yakacağız galiba. Nerede bak yine aynı yerden yakıyor. Ah. Sen artık yansana ya. Sen artık yanıp gitsene ya. Freddy iyi misin bro? Şey, Om, çok iyi lan. Freddy şu an bizi siper oluyor. İnanılmaz ya. Gerçek bir dost yani şu an. Freddy gerçek bir arkadaş. Gerçek bir ahbap. Blob'a dikkat et. Blob gelemiyor şu an. Blob şu an gelemiyor. Bak gidiyor. Nereye gidiyor acaba şu an? Buraya gelecek değil mi? Buraya gelecek. Yoksa diğer tarafa gidecek? Aa buraya geldi. Ya buranı neden... Altında ocak var abin. Onu her yeri yakabiliyoruz. Blob ne? Blob, blob. Şerefsizindeki ya blob. Ne odanan geri gidiyor. Blob gide mi gelecek? Fırdır buraya gel. Fırdır. Hayır hayır Hah Ooo oh. Şöyle cayır cayır Oh cayır cayır Bak bak bak dişleri işleri görünüyor bak blotlu orada Aa oh, birbirlerini yiyorlar Aa oh. Abi biz koşa koşa kaçıyoruz. Umarım. Aha şey. Okey, buradan bir yerden exit docs ha. Nereden çıkacaktık lan buradan? Exit. Gregory. You Gregory, bir şey yapman lazım. seçim yapacaksın. Kapı açıp Or gidebilirsin. Vizaplex'te yeah. pizza yapman devam edebilirsin. Um. Pizza yaptığım mutfak bu, tamam. Kalkalım. Kapı güzel. Apartmanda bab partı falan olsun normal. There are realials we have not investigated. Lead the way superstar. Birader beni nereye götürüyorsun yine? Nereye git? Nereye götürdün beni yine ya? Oğlum geldik buraya. Gregory, you have a choice make. Abi bir şey oldu ne oldu? Abi son yaptık bu başka bir son. Room, room. Hahaha. Freddie really çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Van çocuk araba sürüyor. Çocuk van sürüyor şu an. Yakın zamanda girdi Come Kan bekliyorsun. Aha. Abi arabayla karışıyoruz Evet. 13 yaşında arabon yaşında mı çocuk iyiymiş ha? Ne oluyor lan Gregory? Pil bitiyor. Yiyeceksin y Gregory. Kredi on bu jumpskier falan yapıldı sen yiyecek olun biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> Öf salaklar. <gülüyor> ah <Aa>, kulak. <kulağına. gülüyor> İnanılmaz gerçekten. Bu denemeyin böyle bir şey yok tabi yani gerçekten mı Oyunun iyi sonu var, kötü sonu var, gizli sonu var, kanalın endingi de var. Bu da salak ending yani. Azıcık daha. Seni mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Abim. Çok teşekkür ederim dostlarım. Çok teşekkür ederim. e Gregory, bu Buradan girebilirsin diyor inceleyebilirsin. Continue Bu başarı sizin. Doğru ben doğru yere bakıyorum şu an. Doğru evet doğru yere bakıyorum. Doğru yere bakır mı? Bu başarı sizin. Bu başarı bizim. Birlikte yaptık bunu. Birlikte yaptık bunu. Sizinle ben birlikte yaptık. Stay me. Onu stay ne yapacağız? Vayne mi? Kaçacağız oğlum. Buradan kaçacağız artık. Buradan sonra save move. yok. Bir şey yok. Cheater sadar save oyun tamamladı. Evet. Save hilesiyle, oyunu save bugıyla oyunu tamamladım. Neden? Neden? Bir sorun bakalım. Neden acaba? Neden e, bu bug oyunu tamamladık? Çünkü oyunda bize karşı çok fazla bug yaptı. Yere düştük. Save'lerimiz alınmadı. Kötü kötü şeyler oldu. Ve kaçıyoruz. Elveda Pizzaplex, Elveda Venni, Elveda Chica, Roxy, Ceynep'in dibine kadar yolum var Roxy ve biz kaçıyoruz. Helal sana. Adaleti kendimiz sağladık. Aa, kendi playşesine bak, oyuncana okuyor. Neden böyle olan? Ne oluyor acaba? Bizi öldürecek mi şerefsiz? Bunu bitirme zamanı geldi. Sonlandırma zamanı geldi. Öldürecek misin onu beni? Ha oh. yakıyor. Kaçıyor bak. Çocuk kaçıyor. Pardon Freddy kendisi de mi şey yapıyor? Venn'i o orada ama. Venn'i bizi yakalıyor ve öpüyor falan. Böyle bir. Freddy geldi ama. Artık seni görebiliyorum. Yeni gözlerim var. Yeni pençelerim var. Yeni sesim var. Oha bayağı güzel bir sonmuş. Bayağı güzel bir müzik girdi. Freddy! Of! Uuu! Olmadan kendini aşağı atladım. Güle, güle güle güle, çok epik bir son. Ben bunu istiyorum kendim için diyor. Gözleri kapattı! <gülüyor> İkisi de düşüyor. O aslında Vanessa'ymış. Adamatik değilmiş, insanmış. İnsan öldürdü kız önce. Artık hızlı hızlı ilerliyoruz gördün. Ha, evet. Evet. Yes. Yes. Hadi bakalım. Princess Quest working title. Bu ne lan? Elimizde biz fener mi ha? elimizde pantolon tuttuğumuzu falan sanıp bu ne? O ne yapıyoruz? Kraler. E. Açamıyorum bu kapıları. Neye basacağım ya? Yeter üç defa mı der ya? Meşale ile odaları aydınlat. Yok he de. Şu an. Şey yapamıyorum. Ne ne basacağım ben burada? Sandığı al abi. Fare sol tıkla. Oh, how nice. Ah, okay. Doğru sıcak. Burası kapalı. O zaman burası açıktır. Aa, burası açık. Ay. Doğru sıcak. Burası kapalı. Ha. Anladım. Oo. Ah, ah okay. Okey! Dur lan dur! Açık bir şey var orada dur! Çok yakından ısırıyorlar bu arada. Ulan şunu açsana. Yükü açıksana. Küçük bir anahtar aldık bir şey açıyordur. Ay her taraf kara. aa! Aynen gelin buradan gelin buradan ben buradan kaçar. Şu an önüme çıkarlarsa ne kötü olur ha. Öldüm. Devam et hocam devam et. Tamam halledeceğiz. Gerçekten bir oyun yapmışlar burada. Pardon. Şöyle sı sıyrılarak kaçabiliyor muyuz? Kaçamıyoruz. Kaçtık. Burası açıyor. Evet. Aa buraya gelebildim. Gelin gelin. Buradan. Buradan. Buradan efendim. Buradan. Buradan. Buradan. Aynen öyle. aynı. Gelin bakalım. Git git. Oo, oo, oo. şerefsiz seni. Isırmadın şerefsiz seni. Isırık alacaktı. Ay, alacaktı ne? Ee, geç. Eee. Um, mm. Hımm, hımm, hımm, hımm, nereye şey yapmadım ben bir yere bir yeri yapmamışım burada bir yeri yapmadım büyük, büyük ihtimalle. Şimdi bu. Oh. O oh, bir bir ısırık kalmıştı ha. Bir ısırık kalmıştı. Bu sıfır, tamam, onu anladık. 1981 mi girmemi istiyor acaba? 8 tane yok ki. Bir bu değil o zaman değil mi? Yok bu, iki bu. Üçü bulmamız lazım şu an. Bu dört, o üç değil mi acaba? Şu mu acaba? Evet, bu 4. Bu da 5. 1987, ha evet. Ooh. Oğlum sen nesin? Tuhaf bir kapı açtım ha. İleri gitmeyelim bence, geri gidelim. Bir yerde top. Geriye gidelim mi? Geriye gitmem gerekiyor mu şu noktada? Geriye erişimimiz var mı acaba? Om geri erişimimiz var mı? Şu an geriye gitsem bir şey yapabiliyor muyum? O kapıya ulaşabiliyor muyum mor kapıya? Drop var biraz. Drop olabiliyor ya. Şey biraz e drop yok lan şu an. Göremiyor. Geri gitme ileri, diğer kapı ileri. Ha. Geride mor şey görebileceğiniz sandık. Dostum doğum günün ne zaman? Kim bilir büyük bir gizem o böyle bir sır yani. ha buradan çıktık anladım. Aha. Oğlum burada bize saldıran şeyler Bonnie ha tavşanlar falan saldırıyor bize şu an Bonnie'nin hayaletleri falan mı saldırıyor ne oluyor? Bir takım bir şeyler evet seni de aydınlatalım. Gizli bir şeyler dedi şu an ve... Ne olacak bu? Umarım çökmez şu ana. Glitch trap. Ya bir de glitch trap mi diyorlar. Save al mutlaka. Alacağım ya. Gördüğüm gibi save alacağım. Ha bakalım hocam sal bizi ya. Bir şey yap. Bizi bir serbest bırak. Şimdi burada değil mi? Ha, bunu yaptık zaten. Princess Quest 2. Aynen. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Ee, şu an önceden şey yapayım. Spoiler vermeyelim. Spoiler vermek yasak. Peki spoiler ne? Spoiler oyunun ilerisinde olacak olan şeyi, hikayenin ilerisinde olacak olan şeyleri şimdiden söylemek. Biz bunu hikayenin akışında, anında, o an içinde yaşamak istiyoruz. O yüzden bunu şöyle bir uyarayım. Ee, spoiler yaparsanız önce değerli modlarımız bir uyaracak. Ee, eğer bir daha yaparsanız geçici olarak ee, engelleneceksiniz, hale yayını izliyor olacaksınız ama chatten engelleneceksiniz. Sonuncu yaparsanız artık ee, o artık bir banlanma sebebi. Ona lütfen dikkat edelim. Spoiler konusunda biraz hassasız. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Sen hayattasın. Güzel. Hocam. Aa kılıcım var lan. Hocam seni kesebiliyor muyuz? Bayağı şeyden verilmiş bu. Güzel Zelda. Gel, gel gel. Gel Ben bunları kesiyorum da bu kötü son falan yok değil mi? Metecan ikinci ayındasın. Çok teşekkürler dostum. Desteğin için çok teşekkür. Şerefsiz Şenesi gitmiş bak gelemiyor. <gülüyor> Dışarıda kalmış. Metecan çok teşekkür ederim desteği için, üye olduğu için. Hangi kameraya baktığımı unutuyorum. Şöyle bir. ikinci kamerada şeyi çekiyoruz. ortaya karışık çekiyoruz biliyorsunuz. Onu da o şekilde ayarladık ben. Aa. Aaa 4 canım oldu. Güzel. Bak oyunda şey yapıyor. ha. Ee, bunu yapamıyorum çünkü doğru shot. Buradan geçemeyeceğiz. Şimdi hepsini kesmem gerekiyor diyorsa az önce güldüğüm kişi ben oluyorum. Kendi kendime gülmüş oluyorum çünkü onu kesemiyoruz. Ölülük galiba. Dur bakalım diğer tarafa gidelim. Olmadı çünkü şu an. <gülüyor> diğer tarafa gideceğiz paşa paşa. E ee, Giremediyoruz. Aşağı mı görsün? Selam birader. Artık sertza. Laf yok artık. Ve burada küçük kız gördünüz diye şey yapmayın. Bu artık kendini koruyabilen bir kız. Anasız babasız bir şey gördünüz diye dijital ortamda Şuna bak şerefsiz tavşanlara bak şerefsiz tavşanlara. Beş canı var artık birader. Beş. Beş. Ohoho. Gelin bakalım. Gel. Hah gel. ısır, gel. Şunu bunu ısır. Hadi gel. Hadi gel bunu ısır. Gel gel. Isırdı ha. Oo. Ha geri aldım. Gel gel. Keşke birini diğerinin üzerine atabilsek. Gel gel. Gel bakalım. <gülüyor> ya buradan aşağıya düşersem çok komik olur ha. Müzik çok güzel ha bu. Evet. Müziği beğendim. Aşağıya gidemiyoruz. Ha okey. Dolana dolana gidecektik. Anladım. Sen nesin? Sen sen bir şeysin, sen ilginç bir şeysin ha. Oo. Oo, oo. Ha canımı geri aldım. Öldürdüğüm kişiden canlarımı geri alıyorum bak. Gel. O. Ya bir şey söyleyeceğim. Güzel yapmışlar ha. Mini oyunları güzel yapmışlar. Çok hoşuma gidiyor. Bu tek başına bir oyun olsa oynanır. Çok böyle creepy, ürkütücü bir atmosferi var. Ya bu mini oyunun tek başına bir ilgileri varmış. Bir şeylerin içine koymak istemişler. Keşke biraz bunun üzerine de gitseler. Böyle bir oyun falan çıkarsalar. Hani oyunun şeyinde bir şey yok aslında. Mekanimde bir şey yok. atmosfer falan çok ilginç. Bunu yakabiliyor muyum? Yes. A onun da canı var ama Canım doldu zaten beni Fil, Tuhaf hissediyorum diyor tuhaf etme bebek Sen iyisin Oo. Oğlum inanılmaz gerçekten öldürdükten sonra şey yaptı Oh, meşalleri yak. Bu da bayağı parti sloganı gibi oldu. Seçim günü geldiğinizde meşalleri yakın falan. Hop <gülüyor> bunu al bakalım. Ha, anahtar aldık. Güzel. Şuraya baktık, baktık. Güzel. Ben çok bağlı, çok sevdim bu oyunu. Bu kısmı çok sevdim yani. Serdar abi aman ölme gözünü seveyim. Vallahi ben de şey yapıyorum. Ben de ölmek istemiyorum şu an. Cops Party duydum galiba ya. Cops Party diye bir anime biliyorum en azından. Bu müzik Fazbear Pizza Simulator'da değil miydi en sondaki? Yani ben Fel, Freddy Fazbear's Pizza Simulator'ı oynamadım çünkü biraz... Beni şey yaptı. O, ben buradan yanda doğru yerime gidiyorum. Burada başka bir kapı yok mu? Var sanki yok mu? Geri gideceğim galiba şu an. Sarım geri gideceğim şu an. Okay geri gidelim. Zaten şeyi de yaptık. Ay, sen nereye gidiyordun? Ha, okay. Senin en sona kapışacağız gibi duruyor ya. Oh. Gittin. Öleceğiz he. Elime altın kılıcı aldım ve biraz fazla şey yapmış olabilirim belki. Hah, aldım iyi. Oo. Ne olacak şu an? Her şeyi açtık mı şu an? Bir yerlerde birileri bir şeyler yap. Ha taş kapı açıldı, değil mi? Taş kapı açıldı şu an. Ben şuraları bir gezeyim mi? Bir şey kalmasın. Tamam bir şey kalmadı. Bu, bu çocuk oyunu evet. Ya bu çocuk oyunu olarak gösterilmeye çalışalım başka bir... ben bunu yaptım. Geri mi döndük şu an ne yaptık? Bu ne? Kılıç bayağı savuruyor. Kılıç güzel savuruyor evet. Ben buraları önceden halletmişim. Oo, oo. İlk önce bunları yakalım da. Birkaç duvarın dışına tamam sıkıntı yok zaten şeyleri hallettik. Şimdi bunu şey yapacağız. Elektrikleri tasarruflu kullanalım. <gülüyor> Bunu aşağıymam lazım, değil de yukarı çıkmam lazım. Nasıl yapacağız ki onu? Nasıl lan yaptım ben bunu? Okay, çözdük. Çünkü ya biliyorsunuz beni, çünkü çözeriz. Tebrikler, görevim bitti. Uyu uyuma vakti geldi. Okay. İki taraflı bir kılıç. Aaa güvenlik. Tabii ki yani. Tabi ki güvenlik görevlisi ofisine geldim. Çünkü neden gelmeyeyim. Ben de, ben de olsam ben de fantastik bir oyun tasarlasam. Oyun çok zor mu görünüyormuş? Yani çok da zor değil aslında da. Biraz kafayı şey yapıyor. Çünkü oyunu oynamaya başlana kadar animatroniklerden robotlardan falan kaçmaya çalışıyorsun. Biraz şey. Ya... İlginç yani ben... <gülüyor> i̇lginç bir durum. İlginç bir durum. Başarım geldi evet. Twitch, e, ya Twitch'de yapıyor da yani. çok şey değil artık. Twitch bilmiyorum. Güven... Kaybettirdi bana. Okey şimdi. Gregory, have... Well, we saw her hideout right? And Fazer Blast? Güzel ya sınıf 6 oynamayı bitireyim. <gülüyor> Bilmiyorum ya. Yani Çık o böyle değil. Böyle bu biraz daha şey böyle bir güzel iyi. Ay, oğlum, e basıyorum şu an. La, la. Switch artık şey bir yerdeydi yani böyle bir oh, çok korkunç. Öf. Umarım şu an şey yapmam. Om Ölme, ölme ölme ölme koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş Girdiyorum şu an ha. Princess Quest'e geçeceğiz şimdi. Princess Quest'e oynayacağız. Princess Quest. Princess Quest. Princess Quest. Oh. Yaptık. Hello, you speak... I speak English. Hello, you a spy. Please steal my secrets, steal my secrets. <gülüyor> Sırlarımı çal. <gülüyor> Çişli ilişki bulunan insanlarla kur, kurduğumuz şeyler böyle, bazı insanlarla kurabildiğimiz cümleler. Lütfen benim sırlarımızı çalıyor bebeğim falan. Hepiniz hallettim şeref size. Gel bakalım sen de ilerden geleceğim. Ve daha sonra geliyoruz. Sol taraf Foxy'ye çıkıyor. Foxy'ye çıkamıyoruz. Burası kilitli, burası için anahtar lazım. Burayı yapacağız. Tamam oraya gideceğiz. 2 years later. <gülüyor> Durun ya sakin olun. Bir şeyler yapabiliriz. Bir şeyler yapabileceğiz. S sakin. O şerefsizin gitmesini bekleyeceğiz. Gitti bak. Ve dört kalbimiz oldu artık. Hayır hayır. Hayır. Bak bir tanesini hallettik. Bu taraftan gidersek öleceğiz. Ama galiba ölmemiz lazım. Şerefsizler nasıl cevaplar? Şey ah. ha, şey yaptık geçtik orayı. Ee? Gelin abi gelin bu tarafa gelin buraya gelin buraya gelin buraya gelin. <gülüyor> Öf şerefsiz. Şey yaptı. Hayır. Hayır. Hayır. Oğlum geçe. he. Ay Oğlum yandan geçebiliyormuşuz ya. Ağzını açarak geliyor şerefsiz bak. Yandan yandan geçebiliyor musunuz ya? Okay. Um Ha? Huh. Hmm. Tabii ki yanlış şey oldu. Oh, okey. Balonları patlatamıyor muyuz acaba? İnsan geliyor. şeyler doğru değil diyorsun. Aa, um, keşke yapmasam idik diye mi şey yapacağız acaba? Oo. Yo sol tarafı giden bir şeyler mi var? Yo ne yaptık biz? Bonnie aldık. Bonnie. Bonnie aldık az önce. hala gidemiyoruz değil mi? Bonnie ne yapacağız ya? İyi ya şey ne yapacağız? Kompleksi ne yapacağız? Fox'in yanına gideceğim. Fox'in yanına gidersem ne olacak peki? Ya bunu kullanabiliyor muyum? Bunun bir olayı falan bir şey var mı? On Fox'u burada dolaşıyormuş zaten. Yani sen zaman Fox'i daha hızlı hareket ediyoruz. Ee Fox'i çarttan dolaştırdık. Gerçekten güzel şey yapıyoruz ha. Spring Bonnie Fluff Ha bak bu şerefsiz şey yapıyor. Yaktım hocam ben yakıyorum ha Sen beni durduramazsın O durdurursa çok üzülürüm Oh oldu mu oldu mu Oldu mu oluyor galiba olacak galiba bilmiyorum bir şeyler olacak galiba Yanlış yere gidiyorum ben Şu noktada beni yakalarsa çok üzülürüm gerçekten Geliyor Ya bir gitsene sen oradan Dreadbear dread güzel isimmiş ha. Diğer taraf hocam. Diğer tarafta ineceksin Serdar. Bu şerif sana izin vermeyecek. Bir şeyler doğru değil. Hayır lan om çekil. Venye maskesini aldık. E, şimdi ne yapacağız? Kuşta fanfan bir şey var mı? Bulduk gerçekten. Yaptık bir şeyler yaptık da. Tam sandığı aldık. okey Tam e, şimdi şimdi ne yapacağız? Burayı mı açıyoruz acaba? Hayır buraya şey yapıyoruz. Hoş geldiniz. Canlı götüren sanda artık dokunabilirsin. Tamam bakalım bakalım artık bu neymiş. Acaba nereye açıyor bu şey? Buraya açıyordur nereye açacak? Aman abi dikkat. Aman dikkat. Gel. Gel. İyi fırlatıyor ha. Knockback'i var. Sallan knockback'i var. Sadece 4 canım var ve bu beni çok üzücü. bu oyun fena tasarlanmamış Aa. Hey dostum. Başka bir girdi Abi o kapıya git. O, bu kapı mı? Başardın abi. Buna mı şey yapacağız? İnşallah ölmeyiz ha. FNAF VR kapısı. <Gülüyor> Anahtar deliğine mi gideyim? Anahtar deliğini yapmadık mı ya? Ne olacak oğlum şimdi? Ne oldu az önce? Ha, Oh be! Are you having fun yet? Hata! Hata! İnanılmaz bu arada ha! Peşimizin koşarken dur bir oyun oynayayım falan dedik. Aha herkes düştü. Herkesi söndürdük. Ha, vani unmasked. Security Bridge'deki mini oymuş. Gawon <gülüyor> super. Freddie'nin kafasını aldık biz şu an gerçekten. Ne olun şu an? O kim? Sarışın bir kılın çıktı orada. Oynar mıyım bilmiyorum bakalım. Sonraki oyunda oynarım. Eğer bundan sonra bir oyunda yaparlarsa oynarım. <gülüyor> ben en iyi dostumun kafası ve beni öldürmek isteyen kız hep birlikte bir tepeye oturduk dondurma yiyoruz. Hayatta istediğimiz şey bu yani. Hayattan benim beklediğim şeydi bu. Düşmanlarımı yarıma koyacağım. Ondan sonra en iyi dostum da kafasını koyacağım yarıma. Kafasını. Çok güzeldi. Yani doğru şeyleri yapmışlar. Ee, ama... Ee, daha iyi de olabilirdi. Ama daha doğru adımlar atmışlar zaten. İlerideki şeyi merak ediyorum. Sonraki oyun nasıl olacak. Şimdi sonraki oyun gelir zaten. O, o konuda şeyiz. Sonraki oyunu illaki yaparlar. Öyle. Bundan sonra devam ediyoruz yani. Eee... Tam gaz devam, yayınlar e, yapabildiğim zaman yapacağım, videolara e, devam edecek, gameplay videoları olsun, e, gündem videoları olsun, sohbet videoları olsun, e, gizem dosyaları olsun, bunlarla e, devam edeceğiz, San Andreas devam edecek, biraz sınav vardı San Andreas arka plana attık ama San Andreas devam edecek, e, sıfırlıyoruz onu. onun için de bir yayınımız olacak, e, böyle çok teşekkür ederim baştan. E, like'larınızı yorumlarınızı. Her şey için çok teşekkür ederim. E, aşağıda bir takım linkler var açıklama kısmında onlara bakabilirsiniz. E, biz de bir korku oyunu yapıyoruz. Onun da bir e, linki aşağıda. Oradan bir bakabilirsiniz. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız zileğiyle. Bay bay.